Hoş geldiniz. Web nedir? Hadi şu anda bu videoyu izlemek için kullandığınız teknolojiyi biraz daha yakından tanıyalım. Web'in temeli internettir. İnternet üzerinde iletişimi sağlayan bir bilgi sistemi olarak tanımlayabiliriz. Kısacası web, birbirine bağlı bilgisayarlardan oluşan çok hızlı bir ağdır. 2014 itibarıyla 1 milyardan fazla web sitesinden bahsediyoruz. Tam 1 milyar. Ben çocukken sadece 1 milyon web sitesi vardı ve biz bunun inanılmaz bir büyük ağ oluşturduğunu düşünürdük. Muazzam bir bilgi kaynağı. Peki web siteleri ne işe yarar? İlk başta araştırmacılar araştırmalarını ya da analizlerini paylaşmak için kullanırdı. Mesela burada gördüğünüz yüksek hızlı parçacık çarpıştırıcı konusunda bir araştırma. Ama bugün web'e baktığımızda herkes hemen hemen her şeyi için kullanıyor. Ailenizle konuşmak için bir sosyal ağ kullanıyor olabilirsiniz. Sevimli kedinizin fotoğraflarını paylaşmak için bir fotoğraf web sitesi, bir sonraki egzotik seyahatinizde nereye gideceğinizi planlayabileceğiniz bir seyahat web sitesi ya da dünyada neler olup bittiğini takip edebileceğiniz bir haber web sitesi ve tabii ki de öğrenmek için Khan Academy web sitesini kullanıyor olabilirsiniz. Evet, sizin favori web siteniz hangisi? Aslında daha iyi bir sorun var. Şu anda var olmayan ama olsaydı ne iyi olurdu dediğiniz bir web sitesi var mı? Kendi hakkınızda ya da sevdiğiniz bir şeyler hakkında İşin güzel yanı isterseniz siz de bir web sitesi yaratabilirsiniz. Hatta bunu nasıl yapacağınızı Kaan Akademi'de öğrenebilirsiniz. Bence hemen nasıl bir web sitesi istediğinizi düşünmeye başlasanız iyi olur. Çünkü çok yakında bunu yapabilecek bilgiye sahip olacaksınız. Ama önce biraz yavaşlayalım ve terminoloji öğrenelim. Web tam olarak ne demekti? İçinde web siteleri olan birbirine bağlı bilgisayarlar. Donanım tarafında baktığımızda, yani somut ve elle tutulabilen şeylere baktığımızda, web sitesi bir bilgisayarın içindedir. Yani şu anda kullandığınıza benzer bir cihazın içinde barınır. Bu bilgisayara server ya da sunucu deriz. Neden mi? Çünkü bu bilgisayar tüm web'e bir web sitesi sunuyor. Bir web sitesini 3 bilgisayar dili kullanarak programlayabilirsiniz. Bunlardan biri HTML'dir ya da HTML'dir. Web sitelerinin içeriğini güncelleştirmek için kullanılır. CSS ya da CSS tasarımını yapmak için ve Javascript de interaktif hale getirmek için kullanılır. Peki sizin gibi kullanıcılar bu web sitelerini nasıl görebiliyorlar? Web sitelerini görüntülemek için tasarlanmış bir uygulama kullanılarak tabi ki. Chrome, Firefox ve Internet Explorer gibi bu uygulamalara tarayıcı denir. Tarayıcılar bir web sitesini aynı şekilde göstermek için tasarlanmışlardır. Ama aralarında bazı farklar var. İşte bu yüzden zaman zaman, ''Ah bu tarayıcıda sayfa hatalı açılıyor, bir de diğerini deneyim.'' deriz. Şu anda hangi tarayıcıyı kullanıyorsunuz? Bir cihazda birden fazla tarayıcı kullanabilirsiniz. Ya da aynı tarayıcıyı birden fazla cihazda da kullanabilirsiniz. Laptop, telefon, tablet veya akıllı televizyon. Bu cihazlara istemci ya da kullanıcı bilgisayarı denir. Server'ın karşılığı olarak İngilizcesi de client'tır. Server'ları pek görmeyiz ama istemciler çok farklı olabilir. Mesela bazıları çok küçüktür. Bazılarının dokunmatik ekranı, bazılarının klavyesi vardır. Bazıları siyah-beyazdır. Web siteleri tüm bu cihazlarda yani istemcilerde iyi çalışmalıdır. Peki, siz şu anda hangi istemciyi kullanıyorsunuz? Evet, işte web. 2 dakikalık versiyonu tabi. Web'in ne olduğunu ve ana terimleri öğrendikten sonra web hakkında daha öğrenecek çok şey var. Ama şimdi kendi web sitenizi programlamanız için size biraz html, html ve css ya da css öğretmenin vakti geldi.